İnsanların inme geçirdiklerine felç olduklarını duymuşsunuzdur ve tahminen bu durumun beyinle ilgili bir kavram olduğunu da biliyorsunuz. Özellikle inme yani diğer adıyla felç, beyne kanın akışıyla birlikte başka anormal bir şeyler olması nedeniyle beyin fonksiyonlarının çok hızlı bir biçimde kaybıdır. Bunu size biraz daha ayrıntılı olarak göstereceğim ve bunu yapmak için belli başlı iki çeşit inme üzerinde duralım. İskemik inmeler vardır ve başka bir çeşit inme de kanamalı hemorojik inmedir. Ve bunları da alt kategorilere ayırabiliriz ama ben tüm bu detaylara burada girmeyeceğim. Ve size sadece iskemi ve hemorajiyi tanımlarsam sanırım bu inmelerin ne farkları olduğu konusunda bir fikriniz olur ve bunların beynin farklı kısımlarına kan akışını nasıl durdurduklarını anlarsınız. Stenoz ve iskemi videolarından ve kalp krizi konusundaki videolardan da bildiğiniz gibi iskemi belirli vücut dokularına kan akışının kesilmesidir. Bu nedenle iskemik inme aslında bir kalp krizine gördüğümüz duruma çok benzer. Tek farkı bunun koroner kalp damarlarında koroner damarlarda oluşmadığı bunun beyindeki bir kan damarında oluşmasıdır. Evet işte tam şuraya bunu sizin için çizeyim. Diyelim ki şu. Beyinde bir kan damarı. Ayrıca diyelim ki, kan şu yöne akıyor. Evet, bu bir atardamar. Ve Belki kocaman bir kan pıhtısının beynin bir yerinde oluştuğunu düşünebilirsiniz. Evet. Kan pıhtısını eflatunla çizeyim. Evet. Bu kan pıhtısı oluşabilir çünkü orada bir, bir plak olabilir. Belki bir plak yırtılmıştır. Her iki durumda da bu pıhtı kan akışını kısıtlıyor. Ve biliyoruz ki bu kan pıhtısı, ki biz buna e, pıhtı, trombüs diyoruz, daha önceki videolarımızda görmüş, duymuş olabilirsiniz. Ya da bu tromboz durumunun burada oluştuğunu söyleyebiliriz. Neyse her iki şekilde de kan akışı sınırlanmıştır. Ve bu noktadan daha aşağıda beyin dokusu oksijen alamamaya başlar ve ölebilir. Yani enfarkte olabilir. İskemik inmelere bazen beyin enfarktüsü denmesinin sebebi de budur. Bunların hepsi çok fazla fazla havalı tıbbi terimler ama her geçen gün kelime dağarcığımıza biraz daha girmeye başladılar hep önümüze çıktıkları için. Trombos, trombüs, tenoz gibi kelimeleri daha önceki videolarımızdan da duymuş olabilirsiniz. Evet aynı zamanda şunu da açıklamak istiyorum. İnmelerin çoğu aslında iskemik inmelerdir. Rakamlarla konuşmak gerekirse, ilmelerin yüzde 87'si iskemiktir. Evet, şimdi bu kan damarlarının birinde e, iskemi oluşturabilecek, iskemiye sebep olabilecek ikinci neden, ki bu kalp krizi geçirdiğimizde kalpte gördüğümüz durumla tamamen benzerlik taşır. Durum şudur, bir tromboz oluşmuş olabilir ya da bir emboli. Bu arada ne zaman trombüs ya da bir tromboz e, lafını duyarsanız, bu kelimeyi duyarsanız, Aklınıza kan pıhtısı gelsin. Emboliden bahsedildiği zaman da e, kanın içinde hareket eden ve kanı, kan damarını neticesinde tıkayabilen bir şeyden bahsediliyor demektir, emboli dendiğinde. Evet, böylece eğer bir trombüs, bir emboliye sebep olursa bu duruma da tromboemboli diyoruz, evet. Bir kan pıhtınız olabilir dedik ve bu pıhtı yırtılabilir, patlayabilir. Evet, ama şimdilik bunu göz ardı edeyim, evet üzerini biraz boyayayım ki tıkanmanın esas nedeni bu olmasın. Evet, ama aslında bir kan pıhtınız olabilir. Bu yırtılabilir, patlayabilir ve bir emboli oluşturabilir. Ve bu kan pıhtısına bağlı bir emboli olduğundan buna tromboemboli dersiniz demiştik. Tüm bu terimleri söylerken baya zorlanıyorum hala, e, dilim dönmüyor, evet. İşte tam şuradaki bir embolidir ama her iki şekilde de beyinde bu noktadan aşağıya doğru bu noktadan sonra olan kan akımını tıkamış oluyoruz. tıkanmış oluyoruz ki bu da enfarktüse neden olabilir ve bu beyin dokusu ölür ve o beyin dokusunun e, içerdiği zihinsel işlevler her neyse e, bu inmeyi geçiren kişi için artık o işlevleri yerine getirmek çok zor olacaktır. Şimdi her zaman bunun farkında olmayabiliriz. Buna sessiz inme, sessiz beyin enfarktı denir. Ama yine de zarar oluşmaktadır, zarar vermektedir. İnme yaşayan bir insan, elbette ben doktor değilim, bu yüzden bunları tamamen doğru ya da tamamen yanlış olarak almayın. Ama inme yaşayan insan da bu her yerde olabilir. Yani o insan hasarın oluştuğunu fark etmeyebilir bile, baş ağrısı hissedebilir veya daha ciddi olabilir aslında e, bedenlerinin bir tarafını gerektiği gibi hareket ettirememeye başlayabilirler ya da yüzlerinin bir tarafını ya da gereği gibi konuşamayabilirler yani aslında bu beynin hangi kısmının hasar gördüğüne bağlıdır. Fakat bu koşulların her ikisinde de iskemik inmeye sebep olan şey bir kısıtlama ya da bir tıkanıklıktır. Ve bu beynin belli bir bölümünün oksijen alamamasına sebep olur ve sonra da sizin de tahmin edebileceğiniz gibi buradaki hücreler oksijen alamayacaklardır ve bu yüzden de ölebilirler. Şimdi hemorojik inmeden bahsedelim, kanamalı inme. Evet, hemoroji kanama anlamına gelir. Bu sadece tıp dilindeki yine havalı bir terimdir e, hemoroji evet hemoraji hemorajik inmede kan damarının gerçekten yırtıldığı bir durum oluşmuştur. kan damarının olduğu yerde evet ben bu arada aslında aynı damarı çizmeye çalışıyorum gerçekten yırtıldığı yere. daha sonra bir kan damarının neden yırtılabildiği konusu üzerine daha fazla konuşacağız. evet. evet bu yırtılmanın Yüksek kan basıncıyla yani yüksek tansiyonla güçlü bir ilişkisi vardır. Tabii başka risk faktörleri yine de ama şimdi ben bu konuya girmek istemiyorum. Ama bir damar yırtıldığında tüm kanın beyne yayıldığını farz edebilirsiniz. Sanki kontrolsüz bir şekilde yayılıyor, sel gibi bir şey düşünün. Bu nedenle diyelim ki buraya çizdiğim bu küçük grafik beynin şu kısmı. Eğer hemorojik ilme geçirirseniz tüm bu beyne akan kan ve tüm bu kontrol dışı kalan kan, beynin bu kısmını kirletecektir. Bu da nöronların ve beyin dokusunun işlevini bozacaktır ve bazılarının ölmesine neden olacaktır. Ayrıca buradan daha ileriye olan kan akışının da bozulmasına neden olacak ve bu sebeple bu noktadan ilerideki şeyler, dokular, organlar ihtiyaç duydukları kana alamayacaklar çünkü tüm kan başka yerlere salınmış olacak. Evet, bu arada inmelerin yüzde 87'si iskemik inme olduğuna göre geri kalanlar hemorajiktir. demek ki hemorojik inmelerin yüzdesi 13'müş.